Merhaba arkadaşlar bu videoda Güzel şeylerden şanslı şeylerden Bahsedeceğiz artık Benim başlattığım ve herkesin devam ettirdiği Bir gelenek haline geldi Bu video serisi e, Bu videoda 2023'ün en şanslı Burçlarından ve 2023'te Her burcun en şanslı olacağı Alanlardan bahsedeceğim e, Güzel şeyleri konuşacağız bu videoda Zaten 2023'ün genel yorumlarını Çoktan paylaştım sizlerle Kanalımda ilk defa karşılaşan Veya kanaldaki kalabalıktan göremeyenler varsa oynatma listelerinden 2023 burç yorumlarından e, kendi burçlarını dinleyip e, takip edebilirler. Orada çok daha kapsamlı e, yorumlar vardı. Tabi bununla beraber 2023'ün transitlerini de artık yavaş yavaş paylaşmaya başlayacağım arkadaşlar. Kanala hala abone olmayan arkadaşlar var. Kanalın izleyicilerinin yarısı ne yazık ki yarısından fazlası abone değil. O yüzden aramızdaki alma verme dengesini sağlamak adına Kanala abone olabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz, yorum yapıp paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanala destek olmak isteyenler aşağıdaki katıl veya teşekkür butonundan kanala destek olabilirler. Ve aşağıda e, açıklama kısmındaki telegram grubumdan telegram grubumuza katılabilirler arkadaşlar. Orada günlük daha aktif olabiliyorum. Şimdiden destekleyen, e, abone olan, bu dengeyi korumaya çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Ve hemen 2023 yorumlarına başlıyorum. Arkadaşlar 2023 senesi gerçekten çok özel bir sene olacak. Bu yılın genel transitlerine baktığım zaman Plüton'un kova burcu geçişi, aynı zamanda Satürn'ün balık burcu geçişi ile beraber birçok denge tam anlamıyla değişmeye başlayacak. Gündemlerimiz değişecek, uğraştığımız konular değişecek ve e, yeni bir döngüyü artık hepimiz başlatacağız arkadaşlar. Tabi burada biraz daha sert etki alanlar, biraz daha yorulanlar veya bu süreci daha şanslı geçiren burçlar olacaktır. Bunları da e, teker teker sizi çok da sıkmadan anlatmaya çalışacağım. 2023'ün genel yorumlarını eğer fırsatım olursa yine paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Burçlardan muaf bir şekilde genel olarak hangi konularda muhatap olacağız bunları aktarmaya çalışacağım. Ancak burada 2023'te Hangi gökyüzü olayları hangi burçları etkileyecek ve buradan şanslı çıkacak olan burçlar hangi burçlar olacak bunlardan bahsedeceğim. Bundan bahsetmeden önce kısaca bir 2022 özeti yapayım sizlere. Biliyorsunuz 2022 senesinde yoğun bir şekilde Satürn Uranüs karesini hissettik Satürn kova burcunda Uranüs boğa burcundaydı ve özellikle sabit burçlar geçtiğimiz iki yıl boyunca yani Aslan kova akrep ve boğa burçları ciddi anlamda zorlandı ve büyük dönüşümlerden geçti artık 2023 senesinde bu burçlar biraz daha rahatlamaya başlıyor arkadaşlar bunun müjdesini vererek başlayabilirim çünkü öncelikle Satürn baskısı bu alandan kalkıyor. Uranüs tabii ki birkaç yıl daha burada ilerleyecek ancak... Urânüsün e, Satürn üzerine oluşturmuş olduğu o özgürleşme hissi ve ihtiyacı artık yavaş yavaş uzaklaşacak. Satürnün balık burcu geçişiyle beraber biraz daha değişken burçların artık zorlanacağı bir sürece de merhaba diyoruz. Yani ikizler, yay, başak ve balık burçları zaman zaman Satürn'den alacakları açılarla üzerlerinde baskı varmış gibi hissedebilirler, Do domine ediliyormuş gibi hissedebilirler. Ancak yine de tabii ki e, bu tek başına yeterli olmayacaktır arkadaşlar. Daha daha çok olgunlaşacakları daha çok büyüyecekleri bir sürece girecekler satürn'ün balık burcu transiti ile beraber bununla beraber 2023 senesinin ikinci yarısında ay düğümleri de burç değiştiriyor arkadaşlar biliyorsunuz geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca kuzey ay düğümü Boğa burcunda, güney ay düğümü akrep burcundaydı. Bu aslında 2022'de de dediğim gibi bir müddet devam edecek. Ancak 2023'ün ikinci yarısından sonra artık ay düğümleri aks değiştiriyor. Kuzey ay düğümü koç burcuna, güney ay düğümü ise terazi burcuna geçiyor. Bu da demek oluyor ki 2023'ün ve 2024'ün gündemi ilişkiler arkadaşlar, evlilikler, ortaklıklar. Birlik veya teklik meselesi üzerine odaklanacaklar. Hepimiz için ilişkilerdeki dinamiklerin çok daha kadersel noktaya geleceği, çok kadersel ilişkilerin kurulacağı bir yıl olacak arkadaşlar. 2023 ve 2024 senesi. Mali konularda evet 2023'ün ikinci yarısına kadar biraz daha zorlanda, zorlanacağımız bir süreç var. Çünkü akrep ve boğa hattının etkileri devam ediyor. Ee, ancak 2023'ün ikinci yarısından sonra gündemler biraz daha değişecektir. O baskı unsuru biraz daha azalacaktır. Ee, özellikle bu noktada ay düğümlerinin etkisi azalacaktır. Ama Uranüs boğa burcunda ilerlediği sürece arkadaşlar ekonomik anlamda devrim niteliğinde gelişmeler yaşanmaya da devam edecektir. Gelelim yılın şanslı burçlarına. Öncelikle tabii ki şans dediğimiz zaman... E, Jüpiter aklımıza geliyor arkadaşlar. Jüpiter bu yılın ilk yarısında koç burcunda olacak. Dolayısıyla 2023'ün en şanslı burçlarının başta koç burçları olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber tabi Jüpiter'in hava ve ateş gruplarına destekleri olacaktır. Terazi burcu karşıt açı alıyor olsada yine de ikizler, kova e, bununla beraber aslan ve yay burçları yılın ilk 6 ayında Jüpiter'den şanslı açılar alan e, burçlar olacak. Bununla beraber biliyorsunuz satürn balık burcuna geçiyor. 2,5 yıl boyunca da satürn balık burcunda kalacak. Evet satürn biraz bize zorlar, biraz daraltır, kısıtlar, engeller, engeller ve geciktirir olayları. Ancak aynı zamanda satürn kalıcı mükafatlar da sunar. Hak edişlerimiz bu yönde ise satürnün mükafatlarına da nail olabiliriz. Bu bağlamda toprak ve su gruplarının da satürn'den güzel destekler olacaktır. Tabii ki Başak Burcu karşı etki alacağı için Başak Burcu'nun münferi tutabiliriz arkadaşlar. Bununla beraber Boğa ve Oğlak Burçları aynı zamanda Akrep ve Yengeç Burçları'nı da Satürn tarafından destek alacağını söyleyebiliriz. Önümüzdeki iki buçuk yıl boyunca. Pluto ise biliyorsunuz Kova Burcu'na geçiyor ancak Plüto bu saymış olduğumuz gezegenlere göre çok daha ağır hareket eden bir gezegen. Dolayısıyla... Bu yıl itibariyle birkaç derece kadar ilerleyeceği için esasında ateş ve hava gruplarına destek gösterse de e, tabii ki derece bazında e, haritaların çalışıp çalışmada önemli olacaktır. Aslan burcu hariç olmak üzere Plüto'da terazi ikizler e, koç ve yay burçlarına güzel açılar sunacak ve büyük bir dönüşüm, büyük bir sıçrama, büyük bir patlama, büyük bir e, yeniden doğuş sürecinin fitilini çekecektir. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl ay düğümleri akrep ve boğa hattındaydı. Bu yıl ise yılın ikinci yarısında artık ay düğümlerinin koç ve terazi hattına doğru ilerlediğini göreceğiz. Bu bağlamda 2023 senesi akrep boğa burçlarının ve koç terazi burçlarının eş zamanlı olarak büyük kadersel dönüşümler yaşadığı bir sene olacak. Tabi kuzey ay düğümü boğa burcunda olduğu için geçtiğimiz bir yıl boyunca Hayatında büyük dönüşüm yaşamamış boğa burçları varsa 2023'ün ilk yarısında yaşayabilirler. Bununla beraber 2023'ün ikinci yarısında artık yavaş yavaş koç burçları kuzey ay düğümüne e, misafirlik değil ev sahipliği edeceği için artık kendilerini keşfetme zamanı başlayacak. Koç burçları için gerçekten çok ama çok özel bir sene olacak özellikle 2023 gerçekten en şanslı burç hangisidir diye sorarsanız koç burçlarıdır derim uzun zamandır onlar da zorlu süreçler yaşıyorlardı tabi burada koç burçlarının da zaman zaman ikili ilişkiler alanında bazı karmik sınavları olacaktır tam anlamıyla %100 şanslı veya %100 rahat bir burç olmuyor arkadaşlar biliyorsunuz gökyüzü bir denklem içerisinde ilerliyor ve arkadaşlar şunu da belirtmekte fayda var. Videonun kapağında da görmüş olduğunuz gibi bu yıl çok özel bir kavuşum yaşanacak. Ben yıllık yorumlarda da bahsetmiştim bu kavuşumdan. Bu yıl Jüpiter-Kuzey ay düğümü kavuşumu yaşanacak arkadaşlar. Boğa burcunun 0 derecesinde ve aynı zamanda Koç burcunun 29 derecesinde yaşanacak bu kavuşum. Bu saymış olduğum dereceleri bilhassa haritanıza uyarlayın ve bakın buralarda herhangi bir nokta veya önemli bir gezegen var mı? Eğer böyle bir yerleşim varsa gerçekten hayatımın şansı, hayatımın fırsatı, hayatımın dönüm noktası diyeceğiniz büyüklükte olaylar yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten bu iki paradigmanın birleşmesi etkiyi double hale getiriyor. Çok büyük hale getiriyor. Jüpiter zaten girdiği alanı genişletiyor. Dolayısıyla o kadersel motifin ikiye katlanacağını düşünün ve karşımıza çıkan süreçlerin artık ne şekilde tezahür edeceğini tabii ki çok kestiremiyoruz. Aslında bir bakıma kontrolü olmayan iki tane gezegen ve noktanın kavuşumundan bahsediyoruz. Dolayısıyla sınırsız bir alan, kontrolsüz bir alan her şey mümkün her şey müba böyle bir alanın çalıştığını söyleyebiliriz. Özellikle bu kavuşumun Haziran'ın başlangıcında çalışacağını söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, burada bilhassa 16 Mayıs tarihinde Jüpiter Boğa burcuna geçiyor. Akabinde Jüpiter Plüto karesi var yine 0 dereceler yani 0 ile 5 derece arasında Boğa burcunda gezegen dizilimleri olanlar 16 Mayıs'la başlayan süreç ve Haziran'ın 1'ine kadar devam eden bu yaz aylarına geçiş sürecinde büyük dönüm noktalarına şahitlik edebilirler. Jüpiter, Plüto karesi de oldukça dikkat çekici arkadaşlar. Büyük bir dönüşüm. Sıfırdan bir başlangıç, sil baştan bir başlangıç yaşatacak. Özellikle e, aslan, akrep, boğa ve kova burçlarının 0 ile 5 derecesi arasında gezegeniniz, herhangi bir noktanız varsa çok büyük bir dönüşüm yaşayacağınızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabi bunlar ağır gezegenler, e, kitlesel anlamda da, kolektif anlamda da bu etki çalışacaktır. Bu büyük dönüşüm aslında büyük bir uyanış sürecinde beraberinde getirecektir. Yani hayatınızda bir şeyler yıkılırken çok büyük şanslarında peşinden sürüklenerek e, size artık eşlik etmeye başladığı bir dönüm noktası süreci esasında oldukça önemli. Bununla beraber dediğim gibi 1 Haziran tarihinde de yine 3 derece civarında Boğa ve Koç burcunun Hem 0 derecesi civarında hem de 29 derece civarında yaşanacak olan Jüpiter-Kuzey düğümü kavuşumu arkadaşlar. Bu etki de aslında kadersel fırsatları getiriyor kadersel şansları getiriyor karşımıza. Önemli bir etkileşim ender rastlanan etkileşimlerden dolayısıyla yine Boğa burcunun dediğim gibi 0 ila 5 ve Koç burcunun 28 ve üstü derecelerde gezegen dizilimleri olanlar doğrudan buradan etki alacaklar. Tabii bununla beraber Akrep, Aslan ve Kova burçlarının yine benzer dereceleri kare görünüm olarak aynı zamanda Başak, Balık, Yengeç, Akrep ve Oğlak burçlarında etki alacağını. Akrep'in biraz daha sert etki alırken diğer saymış olduğum burçların desteklenerek bu kadarsel şansı deneyimleyeceklerini söyleyebiliriz her ne kadar kare açı alınsa da destekleyici açılar olsa da durum fark etmez bu gerçekten hayatımın şansı diyebileceğimiz bir durumu çalıştıracaktır İnşallah o piyango vuran haritalardan Birisi de bizlerin olur, benim takipçilerimin olur diye düşünüyorum. Bu arada yazabilirsiniz eğer böyle derece bazında haritanıza hakimseniz, bu alanlarda gezegenleriniz varsa yorumlarda yazın. Bir de yıl sonunda teyit edelim bakalım arkadaşlar neler olacak hayatınızda. Bununla beraber arkadaşlar 5 Haziran tarihinde Venüs'ün Aslan Burcu geçişi başlayacak ve bu sene Venüs retrosuna şahitlik edeceğiz. Venüs... 22 Haziran tarihinde Aslan Burcu'nda retro harekete başlayacak. Dolayısıyla bu sene Venüs'ün Aslan Burcu'nda uzunca bir süre kalacağını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız Mars 8'ler transitine benzer bir transit ama Venüs'ün Aslan Transiti çok daha keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Venüs Aslan Burcu'ndayken Özellikle yaz aşkları, tutkular, heyecanlar, fırsatlar, piyangolar, risk aldığımız alanlar, hayattan tat ve keyif almaya dair isteklerin pik yapacağı bir süreçten geçeceğiz. Bu yaz ayları gerçekten çok şatafatlı geçecek veya bu tarz isteklerin uyanacağı bir yaz ayı olacak gibi gözüküyor. Bu bağlamda tabii ki aslan burçları da uzunca bir süre venüsü kendi bünyelerinde taşıyacakları için Yine de şanslı sayılan burçlardan. Şimdi isterseniz teker teker bütün burçların hangi alanlarda şanslı olacağını sayarak videoyu çok uzatmadan tamamlayalım ve kapatalım. Zaten 2023'ün genel gündemini çok daha kapsamlı bir şekilde sizlere aktaracağım. Burçlara ilişkin yorumları da çok önceden paylaştım. Oynatma listelerinde mevcut. Sevgili koç burçları yılın en şanslı burcu sizsiniz. Özellikle Jüpiter burcunuzda ilerleyecek ve aynı zamanda Plüto'dan da çok güzel bir destek alacaksınız. Aslında 2022'nin son aylarında ufak ufak şansınızın ve tarihinizin dönmeye başladığını fark etmiş olabilirsiniz. Geçtiğimiz süreçte oldukça zorlanmıştınız. 2020'den beri zorlu bir süreç yaşıyordunuz. Yavaş yavaş toparlanma sürecine gelmiştiniz. Artık bu olayların zirve yapacağı ve kendinizi bulacağınız bir yıl olacak 2023 senesi. Bilhassa Kuzey Erdüğümü burcunuza geçtikten sonra ilişkiler yoluyla kendinizi keşfetmek, tanımak, bireyselliğinizi onurlandırmak adına harika bir yıl sizi bekliyor. Şimdiden mutlu seneleriniz olsun. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın sevgiler. Sevgili Boğa burçları, geçtiğimiz yıl çok zorlandınız, çok büyük dönüşümler yaşadınız ama aslında tam anlamıyla kendinizi keşfetmeye başladınız. Bazı ilişkiler bitmiş olabilir. Bir şekilde geleceğinizle alakalı radikal kararlar almak zorunda kalmış olabilirsiniz. Aslında geriye dönüp baktığınız zaman iyi ki de bunları yaşamışım diye düşündüğünüzü e, tahmin etmek zor değil. Şimdi ise yine yılın ikinci yarısına kadar Kuzey Ardüğüme burcunuzda kalacak. Artık son rütüşler, son düzenlemeleri yapıyorsunuz. Hayatınızda kim kalacak, kim gidecek? Siz bugüne kadar kendiniz olmayı başaramadığınızı ve artık kendi isteklerinizi, kendi bireyselliğinizi ortaya koymanın zamanı geldiğini fark etmeye başlayacaksınız. Yılın ikinci yarısı ise Jüpiter burcunuza geçiyor ve özellikle Jüpiter Kuzey düğümü burcunuzda yaşanacak. Bilhassa yükseleniniz ilk derecelerde ise bu etkiyi çok daha yoğun bir şekilde yaşayacaksınız. Hayatımın şansı, hayatımın fırsatı dedirtecek olaylar silsilesi sizleri bekliyor. Bakalım hangi mucizeler olacak? Görüşmek üzere diyorum. Kanala abone olmayı, yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sevgili ikizler burçları 2022'nin ikinci yarısını saymasak belki çok memnun olursunuz. Çünkü Mars'ı burcunuzda e, ağırladınız. Oldukça zor bir süreç yaşadınız bu dönemde. Tabi yılın ilk 3 ayında yine Mars burcunuzda ilerleyecek. Ve artık son düzenlemeleri yapmaya başlayacak. Bununla beraber... Ay düğümleri 12 ve 6. ev hattında iş hayatınız, sağlığınız, gündelik rutinleriniz, gizli düşmanlıklarınızla alakalı sizi ciddi anlamda hırpaladı. Ancak bu yıl Plüton'un kova burcuna geçmesi ve ay düğümlerinin koç terazi hattına geçmesiyle beraber... Güzellikler sizi bekleyecek. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren gerçekten zirveye oynayacağınız bir yıl sizi bekliyor. Büyük paralar, büyük kitleler, büyük projeler içerisinde olmaya başlayacaksınız. Tabi satürnün balık burcu geçişi zaman zaman sizi kısıtlıyor ve engelliyor gibi gözükebilir. Kariyerinizle alakalı tam da hak ettiğiniz noktaya birden sıçrama şeklinde ulaşamayabilirsiniz ancak... Burada gerçekten çok yavaş, çok emin adımlarla artık hayallerinize doğru ilerleyeceksiniz. Jüpiter Kuzey düğümü kavuşumuna baktığımız zaman gerçekten kaçırdığınız bir konunun karşınıza öyle büyük bir şekilde geldiğine şahitlik edeceksiniz ki ilk ki onu kaçırmışım, iyi ki onu kaybetmişim diyeceksiniz. Bakalım neler mümkün olacak bununla beraber. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sevgili Yengeç Burçları 2023 senesinde Satürn'den güzel destekler alıyorsunuz. Sağlam bir yapı inşa etmek için özellikle yurt dışı ile alakalı, hukuksal konularla alakalı veya hak adalet arayışınızla alakalı ciddi sağlam destekler görmeye başlayacaksınız. Bir eğitim planınız varsa bununla alakalı uzun bir yola girebilirsiniz. Plüton'un kova burcu geçişiyle beraber artık yavaş yavaş köklü dönüşüm süreçlerini tetikliyorsunuz ve ciddi anlamda güçleneceğiniz bir döneme ilk adımları atıyorsunuz ay düğümlerine baktığımız zaman koç terazi hatta sizi biraz zorlayacak gibi gözüküyor özellikle aile hayatı kariyeriniz arasındaki dengeyi kurmakta zorlanacak olsanız da haziran ayında meydana gelen jüpiter kuzey ay düğümü kavuşumu gerçekten çok büyük paralar kazanmanız çok güzel dostluklara imza atmanız adına şanslar getirecektir Özellikle mesleki anlamda birden fazla alternatifin olması zaman zaman kafanıza karıştıracak. Ancak gerçekten zirveye oynamaya başladığınız bir yıl sizin için sevgili yengeçler. Güzellikler olsun. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba Aslan Burçları 2022 senesi sizin için gerçekten milat oldu. Bu sene ise Plüton'un kova burcu geçişiyle beraber önümüzdeki yıllarda ilişkilere dair Muhteşem dönüşümler yaşamaya başlayacaksınız. Aynı zamanda Jüpiter'in koç burcu geçişiyle beraber ve yaz aylarında Jüpiter-Kuzey ay düğümü kavuşumuyla beraber kariyerinizle alakalı büyük dönüşümler yaşamaya başlayacaksınız. Büyük sıçramalar, meslek değişimleri, fırsatlar ve tekliflere açık olacağınız bir yıl sizi bekliyor sevgili aslanlar. Büyük kısmı atlattınız 2022 senesinde. Artık tadını ve keyfini çıkarma zamanı. Bakalım hangi mucizeler sizi bekliyor. Yorumlarda paylaşırsınız. Sevgiler, hoşçakalın sevgili başak burçları evet geçtiğimiz yıl boyunca aslında ay düğümlerinden güzel destekler aldınız ancak bu yıl itibariyle satürn balık burcuna geçiyor satürn'ün balık burcu geçişiyle beraber ilişkiler konusunda ciddiyetiniz samimiyetiniz sınanacak özellikle evli olan başak burçlarının ilişkilerinde büyük kadersel dönüşümler yaşanırken birçok bekar, bekar e, başak burcunda evlendireceğiz gibi gözüküyor çünkü satürn 7. evden geçerken evlilikle alakalı ilişkiyle alakalı sorumlu Getirir. Uzun vadeli ortaklıklar, uzun vadeli evliliklerin gözden geçeceği bir dönem başlıyor sizin için sevgili Başak burçları. Ee, özellikle yaz aylarından itibaren Jüpiter'in Boğa Burcu'na geçmesi ve Kuzey Erdüğümü Jüpiter kavuşma yaşanmasıyla beraber yurt dışı imkanları, yeni yerler, yeni olanaklar, seçenekler, yeni eğitimler, ve e, bilgi insanlar eğitmenlerle tanışma imkanınız var bakalım hangi mucizeler sizinle beraber olacak yorumlarda paylaşırsınız abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın hoşçakalın sevgili terazi burçları. Geçtiğimiz yıl boyunca özellikle parasal konularla ilgili ciddi sınavlar verdiniz, kaynaklarınızla alakalı sıkıntılar, ortaklaşa gelir giderle alakalı bazı fırsatlar yakalamış olsanız da kendi kazancınızla alakalı veya kendi değerinizle alakalı tam da hak ettiğiniz noktaya ulaşamadığınızı düşündünüz. Bu yıl ise Jüpiter Koç burcuna geçiyor. Burada özellikle ilişki açısından büyük fırsatlar ile karşı karşıya kalacaksınız. Bilhassa e, yükselen terazileri bu sene evlendirebiliriz. Aynı anda birden fazla e, ilişki fırsatı ve teklifiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yine muhteşem e, ortaklıklara da imza atabilirsiniz bu yıl itibariyle. Jüpiter'in yaz aylarından itibaren Boğa Burcu'na geçmesiyle beraber büyük paralar kazanabilirsiniz. Büyük şanslar elde edebilirsiniz sevgili terazi burçları. Plüto bu sene biliyorsunuz Koğa Burcu'na geçiyor. O da artık bundan sonra size destek göndermeye başlayacak. Bakalım hangi mucizeler sizinle beraber olacak yorumlarda paylaşırsanız abone olmayı beğenmeyi yorum bırakmayı unutmayın hoşçakalın. Sevgili akrep burçları siz de 2022'nin en çok zorlanan burçlarından biriydiniz. Gerçekten aile hayatınız, e, kariyeriniz, iş hayatınız... Aile büyükleri, ebeveynlerle alakalı ciddi sorumluluklarla uğraştınız. Özellikle satürn 4. evinizden geçerken sizi ciddi anlamda zorladı ve yordu. Bir taraftan e, Uranüs 7. evinizde e, ve aynı zamanda e, Güney ay düğümü Kuzey ay düğümü hattı yine bir ve 7 aksında ilerledi gerçekten birçok evlilik büyük sınavlardan geçti ailevi konularda e, büyük inisiyatif almak zorunda kaldınız artık rahatlıyorsunuz e, sevgili akrep burçları özellikle Kuzey ay düğümünün koç burcuna geçmesiyle beraber biraz daha iş hayatınızın aktif hale gelmeye başlayacağı ve Satürn'ün dördüncü elinizden çıkıp 5. elinize doğru ilerlemesiyle beraber o ailevi baskıdan kurtulmaya başlayacağınız bir gündem ortaya çıkacaktır. Jüpiter'in e, ve Kuzey Ay düğümünün burcunda kavuşacağı yaz aylarında büyük evlilik fırsatları, büyük ortaklık fırsatları eşinizin veya ortağınızın hayatında yaşanacak muhteşem kadersel deneyimler aktif olabilir. Bakalım hangi mucizeler sizinle beraber olacak paylaşırsanız abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Evet geçtiğimiz sene itibariyle bir çoğunuz iş hayatı ile alakalı değişimler yaşadı. Düzen değiştirmek durumunda kaldı. Aynı zamanda bazı sağlık problemleri yaşayan yay burçları ve bazı gerçeklerle yüzleşen yay burçları da oldu. Oldukça zorlandınız ama artık 2023 size şans getirecek sevgili yaylar. Jüpiter koç burcuna geçiyor. Beşinci evinizden yükselenize harika görünümler yapacak. Küçük şanslar evidir beşinci. Çocuk sahibi olmak isteyenler, yeni aşk isteyenler, biraz eğleneyim, artık biraz mutlu olayım diyenler için harika bir zaman dediler. Olacaktır. Tabii satürn balık burcunda zaman zaman sizi ailevi konularda zorlayacak yani ailevi konularda sorumluluk almak eğer sıkıntılı giden bir evlilik varsa bunu şekillendirmek veya aile büyükleriyle alakalı konuları yeniden dizayn etmek zorunda kalabilirsiniz bununla beraber yılın ikinci yarısında iş fırsatları da çok kadarsel bir şekilde size etkileyecek sevgili Ay burçları Jüpiter Kuzey ayy kavuşumu boğa burcunun 6 evinizde olacak iş arayanlar görevinde yükselmek isteyenler sağlığıyla alakalı sorun yaşayanlar için harika bir zaman dilimi bakalım hangi mucizeler olacak yorumlarda paylaşırsanız abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın hoşçakalın Sevgili oğlak burçları. Evet geçtiğimiz sene aslında 2020-2021'e göre rahat olduğunuz bir seneydi. Çünkü ay dilimlerinden destekler gördünüz. Bununla beraber sabit burçlardaki zorlu etkileşimler sizi biraz teğet geçti gibi gözüküyor. Bu sene ise Jüpiter... Koç Burcu'na geçiyor sizin dördüncü evinizde. Evet zaman zaman yükselenize kare görünüm yapsa da daha geniş bir eve çıkmak, aile kurmak, aileye yeni bir üye katmak, ailevi problemleri şifalandırmak adına şanslar ve fırsatlar sizinle beraber olacaktır. Satürn'ün artık Balık Burcu'na geçmesiyle beraber mali anlamdaki krizleri de geride bırakıyorsunuz. Belki zaman zaman yakın çevrenizle alakalı ufak tefek iletişim problemleri yaşanabilir veya sağlam kontratlar olabilir. Sevgili oğlaklar bu sene evlenecekler arasında... Siz de varsınız gibi gözüküyor. Hem satürn 3. evinizden geçiyor. Hem de aynı zamanda jüpiter koç burcundan yani 4. evinizden geçecek. Yaz aylarından itibaren 5. evinizde jüpiter kuzey düğümü kavuşumu yaşanacak. Bu özellikle sürpriz bir bebek haberi. Sürpriz bir aşk ihtimalini de beraberinde getiriyor. Bakalım hangi mucizeler sizinle beraber olacak. Yorumlarda paylaşırsanız abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca gerçekten Satürn'ün burcunuza geçmesiyle beraber oldukça zorlandığınız bir dönem yaşadınız. Olayları olgunlukla yaklaşması gereken, alttan alması gereken hepsiz oldunuz ve bu dönemden sonra aslında kendinizle alakalı büyük gerçekliklerle yüzleştiğinizi söyleyebilirim. E, bu süreçte artık bu yıl itibariyle Jüpiter'in koç burcu geçişiyle beraber çok güzel tanışmalar, çok güzel anlaşmalar yapacağınız. Aynı zamanda kendinizi çok daha sosyal hissedeceğiniz bir süreç hakim olmaya başlayacaksa. Satürn'ü burcunuzdan uğurlarken ikinci elinize doğru gönderiyorsunuz. Mali konularda daha dikkatli olması gerekirken üzerinizden büyük bir yük de 2023 itibariyle kalkacak. Bu sene aynı zamanda pürüto burcunuza geçiyor. Tabii ki pürüto biliyorsunuz çok ağır hareket eden bir gezegen olduğu için etkileri uzun vadeye yayılacaktır. Ama artık çok daha güçlü, çok daha kararlı, keskin ve kendinizden emin bir tavır içerisinde olacağınızı söyleyebilirim. Bakalım 2023 size hangi mucizelere getirecek? Güzellikler olsun diliyorum. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sevgili balık burçları, geçtiğimiz yıl Jüpiter burcunuzdaydı aslında yılın en şanslı burçlarından birisi sizdiniz. Bu sene ise Satürn'ü artık e, ev sahipliği yapmaya hazırlanıyorsunuz. Biraz daha olgunlaşacağınız, biraz daha olaylara realist bakmaya başlayacağınız ve ayaklarınızın yere sağlam bir şekilde basacağı bir yıl olacak. Geçtiğimiz yıl Neptün'ün sert etkilerinde özellikle kafa karışıklığı, belirsizlikler ne istediğini bilememe hali de sıklıkla rastlanan bir durumdu. Bunun yanı sıra bu sene ay düğümleri koç terazi hattında ilerlemeye başlayacak yılın ikinci yarısında özellikle parasal konularda çok büyük kazançlar elde edeceksiniz sevgili balıklar. Büyük paralar kazanabilirsiniz, borçlarınızı ödeyebilirsiniz. Gerçekten mali anlamda büyük fırsatlar karşınıza çıkacaktır. Aynı zamanda çok güzel iş teklifleriyle karşılaşabileceğiniz yakın çevrenizle alakalı güzel gelişmeler yaşayabileceğiniz bir yıl. Plütonun kova burcu geçişiyle beraber önümüzdeki uzun yıllar boyunca ciddi bir e, içseler yapılanma süreci yaşayacaksınız sevgili balıklar. Bakalım hangi mucizeler sizinle beraber olacak. Yorum yapmayı, abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın sevgiler. Evet arkadaşlar. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Her burcun Kısaca hangi alanlarda ne gibi şanslar ile karşı karşıya kalacağını anlatmaya çalıştım. Tabii ki nispeten daha şanslı, nispeten daha zorlanarak bu şansları elde eden burçlarda olacak bahsetmiş olduğum gibi. Güzellikler sizinle olsun. 2023 burç yorumlarını dinlemeyi unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı ve eğer içinizden geliyorsa kanala destek olmayı unutmayın arkadaşlar danışmanlık ve iletişim için Instagram okus hesabı veya okus et gmail.com adresini kullanabilirsiniz hepinize güzel bir yıl diliyorum artık güzellikler de bizimle olsun diliyorum sevgiler hoşça kalın